Merhaba Domokab Net okuyucularım. Ben Ataberk. Bugün kanalımızın ilk videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Apple Watch seri 4'te nasıl inografik modüller oluşturulur onu göstereceğim. Başta Apple Watch'umuzu açıyoruz doğal olarak daha sonra şöyle hafif bir basınç uyguladıktan sonra şuradan yeni deyip buradan inografiyi seçiyoruz ve üzerine bir kere tıklıyoruz daha sonra yeniden hafifçe ekrana abanıp abanıp mı deniyor işte ne deniyorsa özelleştir diyoruz buradan inografik modülün saat kadranının rengini değiştiriyoruz burada gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü renk var ben The Makeup Net'in renklerine göre oluşturmayı tercih ediyorum bu videoda. Bizim rengimiz, şuradan kendi gözümle göreyim, bizim renklerimiz mor ile siyah. O yüzden buradan moru seçeceğim. Moru buldum, bunu kullanacağım. Daha sonra buradan rengi seçtikten sonra bir yana kaydırıyoruz ve burada çeşitli interaktif alanlar bulunuyor. Bu interaktif alanların üzerine tıkladığımızda bu alanlardaki işte göstergeleri değiştirebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz. Burada mesela UV indeksini göstermiş. Bu UV indeksini siz gelip buradan istediğiniz herhangi bir şeyle değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya mesajları atayalım biz. Sonra burada hava durumunu gösteriyor. Biz bunun yerine ne koyalım? Bakalım şuradan Biz bunun yerine Apple'ın Borsa durumunu koyalım. Siz daha sonra bu borsa borsa ayarlarından Apple'ı değiştirip doları koyabilirsiniz, euro'yu koyabilirsiniz. İlgi alanınız neyse ona göre koyabilirsiniz. Daha sonra hemen üzerine tıklayıp interaktif modülün in buradan şarj pil göstergesini seçelim. Burada şey gösteriyor, halkalarımızı gösteriyor. Bu böyle kalsın. Burada dünyayı gösteriyor. Gerek ihtiyacımız yok dünyaya. Buradan yine değiştirelim. Burada hava durumu gösterilsin. Burada takvim gösterilsin. Tercihim o yönden yana. Tarihi geçtik mi yoksa? Bazen böyle bulmakla uğraş. Evet bulduk. Buraya da solar kalsın. Şu, bakın arkadaşlar şurası ile şu kısım. Farklı yerler. Buraya da istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben buraya dijital saat koymaktan yanayım çünkü ihtiyacınız oluyor. Şöyle Şuna digital crown'a bir kere tıkladığınız an Her şeyi kaydediyor. Fakat biz buraya dijital saati koyamamışız. Crown'a metre koymuşuz. Okumayı unutmuşum ben. Hemen buradan saati bulalım. Buldum. Yine digital crown'a bir kere tıkladığımız an bütün işlemleri kaydediyor ve inografik modeliniz oluşmuş oluyor. İşte Apple Watch seri 4'te inografik modül oluşturmak bu kadar basit. Daha farklı inografik modül, modül çeşitleri var. Örneğin bir tanesini göstereyim size. Örneğin bu var. Bunu da yine aynı şekilde özelleştir deyip istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Üzerine tıklayarak istediğinizi seçerek yine dijital Chrome'a bir kere tıklayıp kaydedebiliyorsunuz. Ayarladığımız inografik modülde tek bir bakışta kaç farklı şeyi aynı anda görebiliyoruz buna bir bakalım. Burada birincisi olarak borsa durumunu görebiliyoruz. Apple'ın Burada ikincisi olarak mesajları görebiliyoruz. Kaç mesajımızın okumamış olduğunu görebiliyoruz. Burada Apple Watch'un pil yüzdesini Üçüncü olarak, üçüncü olarak Apple Watch'un pil yüzesini görebiliyoruz. Burada burada aslında 3 tane farklı şeyi aynı anda görüyoruz. 1- Kaç kalori yaptığımız, 2- Kaç dakika egzersiz yaptığımız, 3- Kaç dakika oturduğumuz, yani duruş hedefimizi gösteriyor. Burası toplam 6 etti. Daha sonra burada şu anki hava kaç derece, en düşük kaç derece, en yüksek kaç derece olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle... Odaklamam gerekirse şöyle eksi 4 2 derece ve 1 derece şu anki hava durumu eksi 4 en düşük sıcaklık 2 de en, düşük sıcaklığı göster en yüksek sıcaklığı gösteriyor. Buradan da etti 9. Şu anda 9 farklı şey aynı anda görebildiniz. Daha sonra dijital saat. Böylelikle 10 farklı şey aynı anda görebilmiş oldunuz. Sonra etraftaki klasik saat 11. Şurada takvim 12. Şurada solar panel. 13. Gördüğünüz gibi bir inografik modülde 13 farklı şeyi aynı anda görebiliyorsunuz. Tabi bu sizin yaptığınız seçimlere de bağlı. Mesela siz buraya özelleştir deyip aktivite yerine alarmı koyarsanız doğal, doğal olarak burası 13'ten 11'e inecektir. Şu anda 11 farklı şeyi aynı anda görebiliyorsunuz. Bu sizin seçimlerinize bağlı. Siz kendiniz daha da kullanışlar getirebilirsiniz Apple Watch'u zaten kullanışlı. Kullanışlılık katarak daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de eksiklerimizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda an ve an Apple haberlerini takip etmek istiyorsanız sizi dime kapmaktan nete bekleriz.